Bugün 8 Haziran 2021 salı Mars günündeyiz boğa burcunda ilerleyen ay güne pratik ve gerçekçi enerjiler veriyor sabah saatlerinde ayın balık burcundaki Neptüne yapacağı uyumlu açı yumuşak ve duyarlı enerjilerle sabır ve anlayış beklentilerimizi destekleyebilir daha yaratıcı hissedebilir kolay ilham alabiliriz çevremizde daha uyumlu hareket edebilir başkalarının ihtiyaçlarına karşı da duyarlı ve anlayışlı olabiliriz öğle saatlerinde Boğa burcundaki ay Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Daha güçlü ve kararlı hissedebilir, uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. Sezgilerimizden ve geçmiş tecrübelerimizden yararlanarak önemli farkındalıklarda kazanabiliriz. Bir konuya odaklanmak, sorgulamak ve derin araştırmalar yapmak için de günü değerlendirebiliriz. Duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak kendimizi yenileme, iyileşme fırsatları bulabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Boğa burcundaki ay ile yengeç burcundaki Mars arasında etkinleşecek olumlu açıda enerji ve özgüvenimizi yükselterek motivasyonumuzu arttırabilir. Fiziksel enerjimiz de yükseleceğinden egzersiz yapmak daha yararlı olabilir. Ay saat 18.06'da boşluğa girecek ve 21.47'de ikizler burcuna geçene kadar boşlukta ilerleyecek. Ay boşluktayken planlarımızda değişikliğe gitmeden, yeni kararlar almadan akışta kalmakta ve dinlenmekte faydalı olabilir. Akşam ikizler burcuna geçen ay. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.